Dışkıda da kullanabiliyoruz. O yönden, o açıdan bir test yapabiliriz. Kan testi Peki. olanlar e, antikor testleridir. Yani küçük bir <gülüyor> <kan> alırız <gülüyor> genelde parmak kanalı. Ha evet doğru. Evet. Ee, onu onu öyle, antikor. Evet. Bir de yeni çıkan evet antijen testleri de var bu konuda iyi çalışan Aklıma testlerde. Aklıma şu var. soru.